Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım orijinal matematik Orijinal problemler Yüzde ve kar problemlerinde Bir de orijinalden dinle kısmının Çözümlerini ve ufakta Konu anlatımını yapacağız sizlerle beraber Bu videoda hazırsanız Videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız Videomuza geçebiliriz Sevgili gençler Şimdi Yüzde ve kar problemleri Problemler Deyince biraz da öğrencilerde şey oluşuyor hani böyle ee, Ya işte yapamıyorum yani Belli kısımdaki problemleri yapıyorum ama belli kısımdaki problemleri yapamıyorum diye yani Mesela kesir problemlerini çok iyi yaptığını söyleyen arkadaş Yüzde problemlerini yapamadığını dile getiriyor Ben de diyorum ki ne kadar saçma Ya vallahi saçma neden biliyor musun? Çünkü bütün problemlerin temeline bakılırsa zaten aynı şekilde çözülüyor Neredeyse hepsi Ve arkadaşlarım yüzde kar ve zarar problemlerinde Kesir problemlerine benzer olarak aslına bakarsanız her kesri bir yüzde olarak yazabildiğimiz için Kesir problemlerinin aynısıdır diyebiliriz Ben yani örnek veriyorum Biz bir önceki videoda bir kesri x'in örnek veriyorum 2 5'inden bahsetmiştik 2 bölü 5'i x'in 2 bölü 5'ini nasıl buluyorduk? x ile 2 5'i çarpıyorduk Bu da ne yapıyordu? 2x bölü 5'i Bakın şimdi 2 bölü 5 5'e aslına bakarsanız 20 ile genişletildiği takdirde 40 bölü 100 olarak yazabilirsiniz. Ve bu 40 bölü 100 de nasıl okuyoruz? İlla pay kısmından başlayarak okumak zorunda değilsin. paydadan başlayarak oku. %40 biçiminde okuyorsun. Ve bu %40'ı da aslına bakarsanız matematikte şu şekilde yazabiliyoruz değil mi? %40. Şimdi x sayısının %40'ı denildiği zaman neden korkuyorsun? x'in %40'ından bahsedilmiş. Şimdi x'in %40'ı demek x'i 40 bölü 100 de çarp demektir. Ve aslına bakarsanız 40 bölü 100 2 bölü 5'e eşit olduğu için işte bu da 2x bölü 5'tir. Aslında bir önceki konuda bir sayının 2 bölü 5'ini bulurken tam olarak %40'ını bulmuş da oluyormuşuz. Tamam bundan kaynaklı korkmanıza gerek yok. Yüzde problemlerinden korkuyorum diyorsan kesirleri sadeleştirip sen bunu kesir problemi olarak da çözebilirsin. Paydanın illa 100 olmasına lüzum yok. Şimdi Soruların üzerinde çok ama çok daha basit bir şekilde göreceksin bunları. Hazırsan ilk sorumuzla başlayalım dersimize. Şimdi bir otobüste bulunan yolcuların %40'ı kadındır. Şimdi otobüste sonradan 10 kadın yolcu daha bindiğinde kadın yolcu sayısı otobüsteki tüm yolcuların yarısı kadar olmakta. Buna göre otobüste başlangıçta kaç yolcu vardır? Şimdi arkadaşlar otobüste toplamda 100k kadar yolcu var dersek bunun %40'ı kadınsa 40k'sı kadındır. E, doğal olarak 60k tane de erkek yolcu vardır diyebiliriz. Şimdi 40K'nın üzerine 40K, 40K tane kadın var ya 10 tane daha kadın yolcu bilince tüm otobüsteki yolcuların sayısı ne oluyor? 100K artı 10 oluyor ama ona dikkat 100K yazarsan yanlış bulursun. Ve bu da arkadaşlarım otobüsteki yolcuların yarısı oluyormuş. Yani artık 1 bölü kadın oluyormuş. Bir içler dışlar soruyu bize çözdürür hadi bakalım. 80K artı 20 eşittir 100K artı 10 diyoruz. Ve buradan 80K'yı sağ tarafa onu da sol tarafa gönderirseniz 10 eşittir 20k yapar. Ve böylelikle de k eşittir 1 bölü 2'nin ta kendisini bulursunuz. Otobüste başlangıçta kaç yolcu vardır diye sorulmuş. 100k yolcu vardı. E k'yı bulduk biz 100 çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz o halde. 100 1 bölü 2'yi çarpmak demek 100'ü 2'ye bölmek demektir. O halde cevabımız 50 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Birinci sorumuzun cevabı 57 diyebiliriz. Bakın aynı kesir problemi gibi çözdük. Kesir probleminde de buna benzer bir soru çözmüştük hatta hatırlıyorsanız. Değil mi? Hatta otobüsten 2 tane kadın iniyor, 3 tane erkek biniyor gibi bir soruydu hatırlarsanız. İkinci sorumuz. Baltazar formülüne göre daimi engeli bulunan bireylerin engel oranı hesaplanırken aşağıdaki adımlar takip edilir. Özür oranları ayrı ayrı tespit ediliyor. Bu oranlar en yüksekinden başlanarak sıraya konuluyor. En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren %100'den çıkarılır bu çıkarımda kalan miktar sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpanın yüze bölünmesinden çıkan rakam en yüksek oranı en yüksek özür oranına eklenir. Böylece birinci ve ikinci rahatsızlıklardan doğan özür oranı bulunmuş olur örneğin. X hastalığından %70 ve Y hastalığından %20 engeli olan bireyin engel oranı şimdi %70 %20'den büyük olduğundan önce 100'den 70'i çıkarıyoruz. Buranın yüzdesini çıkarıyoruz büyük olanın. Bu da 30 geliyor. Daha sonrasında burada elde ettiğimiz farkla 30'da ikinci hastalığın özür oranını çarpıyoruz ve bunu da sevgili arkadaşlarım 100'e bölüyoruz. Bu da ne geliyor? 6. Engel oranını bulabilmek adına başlangıçta daha yüksek olan özür oranının üzerine bu bulduğumuz 6'yı ekliyoruz ve %76 oluyor. A hastalığından %X ve B hastalığından %30 engeli bulunan bir hastanın engel oranı %72 olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor. Şimdi varsayalım ki burada X 30'dan daha büyük olsun. Eğer yemezse 32'den daha büyük olsun diyeceğiz. x 30'dan büyükse eğer başlangıçta ne yapıyorduk bakın. x 30'dan büyükse öncelikle 100'den sevgili arkadaşlarım x'i çıkarıyoruz. Ve 100-x'i buluyoruz. Bu 100-x ile daha küçük olan özür oranı %30'u çarpıyoruz. Çarptıktan sonra sevgili arkadaşlarım bunu 100'e bölüyoruz. Ve 100'e böldükten sonra bunu gidip daha büyük özür oranı olan x'e eklediğimiz takdirde bu da bize 72'yi veriyormuş. Hadi bakalım. Burada tamamen denklem çözeceğiz. O halde şu 30'u içeri dağıtırsanız 3000-30x Bakın pay eşitlerseniz Burayı 100'ü de genişletirseniz Artı 100x Bölü 100 diyoruz. O bölü 100'ü de 72'nin yanına fırlatırsanız 7200 yapacaktır. Şimdi 100 xten 30x'i çıkarırsanız Elinizde 70x kalır. 3000'i karşıya gönderirseniz 4200 gelir arkadaşlar. Her iki tarafı Birer tane sıfırını sadeleştirdim 7x 420 ise x kaçtır 60'tır bakın böylelikle karşımıza bir oran çıktı 60 ve bu 60 başlangıçta bizim kabulümüze değiyor mu 60 30'dan büyük mü büyük demek ki x kaçmış arkadaşlarım 60 olacakmış diyeceğiz Yüksek ihtimalle 30 büyüktür x deyip buna göre çözüm yapmış olsaydık bulamayacaktık ki zaten 30 x'ten daha büyükse 72 bulma ihtimalimiz zaten yoktu demek ki iyi ki 30'da başlamamışız Evet ikinci sorumuzu da bu şekilde çözdük ve devam ediyoruz. Üçüncü soruyla. Bir internet sitesinde az önce e, videoya başlamadan önce sorulara şöyle bir göz gezdirdim dedim. Şu sorunun görselini gördüm. <gülüyor> Burada üç çizgisi olan bir marka var. Üç çizgisi olan bir markanın ayakkabısı keşke 240 lira olsa. Keşke. Yani. Aha. Neyse. Ya bu tarz ayakkabıları giymek lüks oldu ya ülkede. Neyse. Bu internet sitesinde... Kendisine ayakkabı araştıran Erkut, bir internet sitesinde kendisine ayakkabı araştıran Erkut bu sitede etiket fiyatı üzerinden yapılan en yüksek indirim oranını tıkladığında ürünlerin yukarıdan aşağı doğru indirim oranı azalacak şekilde sıralandığını görmektedir. Mesela en yüksek indirim oranına sahip ürün burada koşu ayakkabısıymış. Daha sonra yürüyüş ayakkabısı ve sonra spor ayakkabısıymış. Devam. Buna göre 3 tane ifade verilmiş hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruluyor bakın. Pekala şimdi düşünelim bakalım. Öncelikle 400'den 240'a düşmüş ya ürünün fiyatı. Bunun bir indirim oranını bulalım sizde olmaz mı? Buluruz buluruz bak. 400'de ne kadar bir indirim söz konusu? 160. O zaman yüzde ne kadar bir indirim söz konusudur? Ee, bu bunun sevgili arkadaşlarım 4 katıysa 4 katı 160 olan sayı 40'tır. Demek ki %40'lık bir indirim söz konusu birinci ayakkabıda. Burası %40 arkadaşlar. Şimdi birinci ayakkabının indirimi %40'sa demek ki ikinci ayakkabının indirimi %40'tan daha az. Bunu da unutmayalım. A 200 ise B 180 olabilir demiş şimdi 200'de 20'lik bir indirimden bahsediyor birinci öncülde ee, ve yüzde ne kadar indirim vardır tabii ki yarısı kadar 10 yani yüzde 40'da yüzde 10'dan büyük olduğu için bu olabilir arkadaşlar ama şöyle de bir durum var 3. ayakkabıyı hiç hesaba katmadık dolayısıyla buna tik attık ama bir de soru işareti koyalım bakalım olacak mı? %100'den 72'ye düşmüş. Demek ki ne kadar bir indirim söz konusu? %28'lik bir indirim söz konusu. Şimdi burası %28, burası %40'sa buradaki indirim oranı %28'le %28'den büyük, %40'tan daha küçük olması gerekiyor. E burada biz ne bulduk? %10'luk bir indirim bulduk. O zaman olmaz bu. Yani birinci öncül çortladı arkadaşlar. 28'de 40 arasında olması gerekiyordu. Gitti. A 350 ise B 200 olabilir. Bakalım nasıl oluyor. 350'de ne kadarlık bir indirim var arkadaşlar? 150 liralık bir indirim var. Yüzde ne kadarlık bir indirim vardır diye soracağız. 100 çarpı 150 bölü 350 dememiz gerekiyor bizim sıfırları götürdüm. 5'e böldüm 7 ve 5'e böldüm 3. 3 kere 100 300 yapar. 300'ü sevgili arkadaşlarım 7'ye bölerseniz eğer, 7'ye bölerseniz 40'tan daha büyük bir sonuç elde ederiz. Doğru mu? 40'tan daha büyük bir sonuç elde etmememiz gerekiyordu. Neden? Çünkü indirim onanı 40'tan daha düşüktü. Dolayısıyla bu da çortladı. Yani bu da kesinlikle yanlış. A 240 ise B 168 olabilir demiş. Şimdi ne kadarlık bir bildirim geldi bakın. Böyle ayakkabıdan falan konuşunca indirim bildirimi geldi. Bakalım nereden gelmiş? Tamam. Malum <gülüyor> Şimdi 240 240'lar arkadaşlarım 168'e ne kadarlık bir indirim var 40 oradan 32 oradan 72'lik bir indirim var 240'da 72'lik bir indirim varsa Yüzde ne kadarlık diye sormamız gerekiyor Bu da 100 çarpı 72 bölü 240'da Elde edilir Sıfırları götürdüm 8'e böldüm 9 geldi 8'e böldüm 3 geldi 3'e böldüm 1 3'e böldüm 3 geldi 3 kere da 30 yapar Ve sevgili arkadaşlarım 30 28 ile 40 arasındadır Dolayısıyla bu olabilir Kesinlikle yanlış olan ifadelerimiz 1 ve 2'ymiş. Dolayısıyla cevabı artık 1 ve 2 diye yazabiliriz hem de gönül rahatlığıyla. Evet gençler 4. sorumuzdayız. Bakalım. Bir ürünün etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %60 karla belirlenmiştir. Yani şöyle maliyet fiyatı 100 kaysa etiket fiyatımız 160 k'aymış demek ki %60 karımız varsa. Bu ürüne etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanınca şimdi buna %20 indirim uygulayalım. 160 k'ya yani %20 indirim uyguluyorsak biz o ürünün etiket fiyatını %80'ine satıyormuşuz demektir. %20 indirim uygulayıp %80'i elimizde kalıyor. %80'ini bulmak için de bunun 80 bölü yani 4 5te çarpmamız gerekiyor. 165'e bölerseniz sevgili arkadaşlarım 32 gelir 32 ile 4 çarparsanız eğer 128 TL'ye erişecektir. Şimdi maliyet fiyatımız zaten 100 kaydı. Ben bu ürünü piyasaya sundum. Dedim ki ben bu ürünü efsane indirimle 160K'ya satıyorum. Dedim ki o indirim yok. 60 lira kârı var zaten. Sonra dedim ki bir efsane daha indirim yapıyorum dedim. Gerçekten efsane bir indirim. 160'dan 128'e düşmesi. Yalnız şöyle bir durum var. Yine kar ediyor bu adam. Yani 100'e 100 almış 128'e satıyor. Peki bu ürünün e, ne demiş? Uygulanınca satış fiyatı 96 lira oluyor. Bak 120 burası TL değil K arkadaşlar. 128K'mız eğer 96 TL'ye eşitse 100K'mız kaça eşittir diye sormamız lazım Neden 100K çünkü maliyeti soruyor Biz maliyete 100K demiştik O halde %96'yı çarpıyorsunuz ve tabi ki de 128'e bölüyoruz Şimdi bu 32'ye bölünür bak gene geldi Bu 32'ye bölünür arkadaşlar 32'ye bölerseniz 4 gelir Bu da 32'ye bölünür 3 gelir 100'ü 4'e böldüm 25 3 kere 25 kaç yapar 75 ürünün maliyeti 75'miş ve bu ürünü 96 liraya satmış bu adam helal olsun bence iyi kar. Dördüncü sorumuzu çözdük. Artık bu sayfayı yani 108. sayfayı bitirdik. Geçtik 109'a. Soru 5. 0 otomobil satışının yapıldığı bir oto galeri'deki otomobillerin %60'ı sedan otomobil, kalan otomobiller ise ise <gülüyor> içe, hatchback otomobil hatchback otomobil türündendir. Pekala yani %60'ı sedan arkadaşlar 60K diyelim o. Bu mağazada 100k kadar araba olsun. 60k'sı sedan ve 40k'sı da sevgili arkadaşlar hatchback'miş. Buna HB yazalım. Pekala bu ehliyetlerin üzerinde ruhsatların üzerinde Türkçe okunuşuyla hatchback yazıyor. Bu da genel kültür olarak size vereyim arkadaşlar. Bir aylık sürede sedan otomobillerin %20'si, hatchback otomobillerin ise %40'ı satılmış ve geriye otogaleride toplam 18 adet otomobil kalmış. Şimdi sedanların yani 60K'nın arkadaşlarım %20'si satılmış. 60K'nın %20'si, 60'ın %20'si 2 kere 6'dan 12'dir ve geriye 48K kadar sedan kalmıştır. 12K'sa satılmıştır ve hatchbacklerin de %40'ı satılmış ve hatchbacklerin de %40'ı satılmış. 40'ın %40'ı 44 kere 4'ten 16'dır. 16 karsını satarsak 24K kadar bir hatchback araba kalmıştır. Ve toplamda kalan araba sayısı sevgili arkadaşlarım 72K'dır. Ve bu 72K neye eşitmiş? 18 arabaya eşitmiş. Pekala o zaman K'yı bulabiliriz. 18 bölü 72 midir? Yani 1 bölü 4 müdür? Bu otogaleride başlangıçta toplam kaç adet otomobil vardır diyor. Ben K'yı buldum. Başlangıçta 100K kadar araba olsun istemiştim. O halde %1 bölü 4'ü çarparsak sevgili arkadaşlar 25 gelir ki demek ki bu otogaleride başlangıçta 25 tane sıfır otomobil varmış sevgili gençler. Altıncı soru beraber çözelim hadi. Bir teknoloji mağazasında satılan bir bilgisayarın fiyatı bir tabletin fiyatının 3 katı ve bir tabletin fiyatı ise bir yazıcının fiyatının 2 katına eşittir. Şimdi bak bilgisayar diyelim bilgisayar PC ile gösterelim tablet var bir de sevgili arkadaşlarım yazıcı var. Pekala tablet yazıcının fiyatının 3 katı o zaman ben yazıcıya x dersem tabletin fiyatı 2, 2 katıymış özür dilerim 2x diyeceğiz. Tabletin fiyatının 3 katı da bilgisayarın fiyatına yani 6 katına eşitmiş arkadaşlar yazıcının. Pekala bir günde bu teknoloji teknoloji mağazasında 5 tane bilgisayar bakın şundan 5 tane 10 tane tablet ve belli sayıda da yazıcı satılmış x tane olmasın a tane de yazıcı satılmış olsun. E, belli sayıca yazıcı satılmış ve teknoloji mağazasının bir günde bu üç üründen elde ettiği gelir bilgisayar satışlarından elde ettiği gelirin %80 fazlasına eşit olduğu gözlenmiştir. Şimdi bilgisayar satışlarından ne kadar bir gelir elde ediliyor? 5 çarpı 6 x'ten 30x kadar bir gelir elde ediliyor. Tabletlerden 20x ve yazıcılardan ax kadar gelir elde ediliyor sevgili arkadaşlarım. Ve bu üç üründen elde ettiği toplam gelir aslında bakarsanız 30x 20x daha 50x. Yani 50x artı ax kadar oluyor toplam elde edilen gelir. Ve bu sevgili arkadaşlarım sadece bilgisayarların satışından elde edilen gelirin 30x'in %80 fazlasına eşit. %80 fazlası demek 180 bölü e çarpmak demektir. Yani bunu 18 bölü 10 ile çarp diyor bize. Pekala ve buna eşitle. Buna göre bu teknolojinin mağazasında bir günde toplam kaç adet yazıcı satılmıştır? Yani bize a soruluyor. Bakalım bulalım bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle şu sıfırla şu sıfırı götürdüm 3 18 54 yapar burada 54 x'imiz var. 50 50 x'i bu tarafa gönderirseniz soru bitti ax eşittir 4 x olacaktır. E, X'leri zesareleştirin bir zahmet. A da buradan 4 gelsin. Doğru cevabımız 4 olacaktı. Bize yazıcı sorulmuştu ben yazıcıya en başında zaten a demiştim. A'yı da bulduk cevap 4 olacaktı. 7. soru. Bir marangoz 80 cm uzunluğundaki mavi tahtayı ve uzunluğu mavi tahtanın %80'i kadar olan sarı tahtayı A ve K uçları aynı hizada olacak şekilde üst üste şekil birdeki gibi yerleştirdikten sonra mavi tahtanın tam ortasına ve aynı hizada sarı tahtaya bir delik açmış. Şimdi bak mavi tahta 80 cm idi. Bunun %80'i kadar uzunluğunda bir sarı tahtadan bahsediyoruz. 80'in %80'ini bulacağız. Yani 8 kere 8'den 64 diyeceğiz buna. Daha sonrasında mavi tahtanın tam ortasından atıldığı için bu delik şuraya 40 cm diyeceğiz. E doğal olarak burası da 40 cm olacak ve mavi tahtanın sağ tarafta 40 cm olacak. Demek ki sarı tahtanın sağ tarafına 24 cm'lik bir kısım kalıyor. Devam. Daha sonra mavi tahtanın B ucundan %10'unu, sarı tahtanın K ucundan 2'sini kestikten sonra delikleri aynı hizaya getirip Şekil 2'deki gibi tahtaları bir vida ile birbirine sabitlediğinde 8 santimetrelik kısım dışarı taşmış arkadaşlar. Şimdi bak ne diyor? B ucundan yani şu taraftan %10'unu kestik diyor. Yani yüzde %10'u bir kere 8'den 8 yapar arkadaşlar. Demek ki şuradan şöyle 8 santimetrelik bir tahtayı kesmiş buradan. Daha sonrasında da şekilde görüldüğü gibi yapıştırmış. Şekilde görüldüğü gibi üst üste getiriyor da dikkat edin buraya. B buradayken hoop, buraya geçiyor. İlk etapta ben de çözemedim. Tamam. İlk etapta ben de çözemedim. Demek ki B buradan buraya geliyorsa aslına bakarsanız şöyle bir e, deliğe hizalarsak bakın şurası 40 cm'di ya A ile tam orta noktası. Demek ki bu taraf 40 cm oluyor artık. E 40'tan 8 eksildiyse demek ki artık burası 32 cm. 32'den 8'i çıkardınız. Burası kaç oldu? 24 cm oldu. Ve bu Bakın burası hala kale olduğu için şurası da 24'tür diyeceğiz 24 24 48 şimdi bu e, sarı 64'tü bakın 64'tü 48 kaldı e ne kadar kesilmiş hocam 64'tenken yani 64'ten 48 kaldıysa sevgili arkadaşlarım e, 64'ten 48'i çıkaracaksınız ve e, 16'sı kesilmiştir diyeceğiz 64'te 16'sı kesildiyse çeyreği kesilmiş çeyrek nedir? %25'tir. Demek ki cevabımız %25 olacaktı diyeceğiz. Güzel soruydu. 7. soru ve geçtik 8'e. 80 kilogramlık bir torba içinde satılan Tulum peynirini şurayı sileceğim. Benim bile dikkatimi dağıttı şu an. Pekala. 80 kilogramlık bir torba içinde satılan Tulum peynirini 4000 TL'ye alan bir bakkal kendi bakkalında net ağırlığı 500 gram olan paketler halinde satmak istemektedir. Şimdi 80 kilogram var. Yani aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar bunu 1000 ile çarparsanız 80.000 gramı var. Bunu 500'er grama yani yarımşar kilo paketlere bölersek 160 paket tulum peynirinden bahsediyoruz. Bu bakkal 160 paket tulum peyniri satacak. Satış fiyatı aynı olan her bir paket için 50 kuruş paketleme masrafı yapan bu bakkal. Yani toplam 160'la 50 kuruşu çarparsanız 80 TL sadece paketlere veriyor. 50 kuruş paketleme masrafı yapan bu bakkal tüm paketleri satarak 3600 TL kar elde etmiştir. Şimdi bak. Tulum peynirini 4000 liraya aldı. Tamam, 4000 liraya aldı. Daha sonrasında 3600 lira kar elde etti ama 80 lira da burada bir harcaması var. Dolayısıyla aslına bakarsanız 4080 TL'lik bir masrafı var. 3600 lira kar elde ettiyse 3600'ü üzerine ekleyeceksiniz arkadaşlar. Toplam sattığı tutarı bulacaksınız ki bunları toplarsanız normalde 7600 yapacaktı. 7680 TL'ye sattı diyeceğiz. Pekala. Buna göre bu bakkal 500 gramlık bir paket Tulum peynirini kaç liraya satmıştır? Hemen 7680'i kaça böleceğiz? Paket adetine yani 160'a böleceğiz. pekala Soru şu an bitmiş olması gerekiyor. Arkadaşlarım 768'in içerisinde kaç tane 160 var bunu bulacağız. 4 defa vardır 4 kere 160 640 yapar bunu çıkardık 768'den 640 çıkardınız 128 geldi 128'in sonunda da bir tane de sıfır var şimdi 1280'in içerisinde kaç tane 160 var biz bunu bulmamız gerekiyor ee, tamam şöyle diyelim 128'in içinde kaç tane 16 var bunu bulabilirsek devamında getiririz kaç defa var arkadaşlar 8 defa var Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 8 diyeceğiz. 8 kere 160, 1280 yapacak çıkarttık 0. Yani sevgili arkadaşlarım 48 liraya satmış bu paketlerin tanesini diyebiliriz. 109. sayfamızda bu şekilde bitirdik. Ve 8. soruyu bitirmiş olduk. Devam ediyoruz. 110. sayfamızda 9. soruyla. Demiş ki bize her derslikte eşit sayıda öğrencinin bulunduğu bir dil kursuna 20 yeni öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra kursta yapılan düzenlemeler aşağıda verilmiştir. Bakın. Her derslikte eşit sayıda bir öğrencinin olduğu bir kurs var. Bu kursa arkadaşlarım 20 tane yeni öğrenci katılıyor. 20 tane. Ve daha sonrasında kursta yapılan bazı düzenlemeler var. Aşağıda bize bunları anlatmış. Derslik sayısı %50 artırılıp öğrenciler sınıflara tekrardan eşit sayıda dağılmışlardır. Derslikteki öğrencileri, öğrenci sayıları ilk duruma göre %25 azalmıştır. Bak şimdi o zaman şöyle diyeceğiz biz. Her sınıfta sevgili arkadaşlarım her sınıfta. 4K tane öğrenci var diyelim. Neden 4K? Şimdi bunu da söyleyeyim. Siz de benim gibi düşünerek yazın. Neden 4K? %25'i yani çeyreği kolay alınsın diye. Kesirlerle uğraşmayalım diye 4K tamam mı? Her sınıfta başlangıçta 4K tane öğrenci var. Ve derslik sayısı da 2X olsun. Neden 2X? %50'si kolay alınsın diye bu da tamam mı? Yarısı kolay alınsın diye. Olabilecek küçük sayılar seçin ki rahat edin. Şimdi o zaman toplamdaki öğrenci sayımız aslında bakarsanız 8KX. Sonra... Bu 4K tane öğrenci vardı ya %25 azalmış her sınıfta bulunan öğrenci sayısı. Bunu çeyreği kadar azaltırsak yani 4K'nın çeyreği K yapar. K kadar azaltırsak 3K tane öğrenci var. Ve sevgili arkadaşlarım. 2x tane sınıf vardı. Derslik sayısı %50 yani yarısı kadar bunun yarısı kadar arttırırsak bunu yarısı x'tir. 3x tane de derslik olacak. Toplamda öğrenci sayımız 9kx'tir. Şimdi bakın, öğrenci sayısı ise 8kx'ken 9kx olabilmesi için buraya 20 tane öğrenci ekledik biz. Demek ki bundan bunu çıkarırsam kx gelir ve kx de kaçmış arkadaşlar? 20'ymiş. Bu delik kursunda son durumda bulunan toplam öğrenci sayısı sorulmuş Toplam öğrenci sayısı 9kx'ti Yani 20'yi 9'la çarp demiş bize 20 çarpı 9 bize cevabı verir Doğru cevap 180 olacaktı sevgili gençler 9. sorumuzda çözdük mü çözdük Geçtik ona. bir mağazanın satışa sunduğu ceket, pantolon, gömlek ve tişörtlerin etiket fiyatları sırasıyla 200, 120, 100 ve 60 liradır. Bu mağazanın satış adedini artırmak için yapmış olduğu 3 farklı kampanya aşağıda verilmiş. Birinci, ikinci, üçüncü kampanya. Ahmet bu mağazadan ikisi ceket, beşi gömlek olmak üzere 14 tane ürün almış. Şimdi bak 2 tane ceket almış, 5 tane gömlek almış tamam mı? Pekala Ahmet'in almış olduğu ürünlerin her birinde Kampanyalardan, kampanyalardan yararlandığı bilindiğine göre Ahmet'in mağazaya ödediği toplam tutar kaçtır diye sorulmuş. Bak şimdi. Şöyle yapacağız. İki tane ceket ve beş tane gömlek aldığını biliyoruz ve bütün kampanyalardan yararlanmak zorundayız. Peki ceket ve gömleklerin olduğu kampanya bak burada. Bir ceket artı bir gömlek alınca kampanyadan yararlanabiliyormuşsun. Yani bu kampanya kampanyadan yararlanabilmek için... Bir ceketle bir gömleği kombin yapman gerekiyor. Dolayısıyla burada iki tane ceket varsa ben diyorum ki zaten başka ceket olan bir kampanya yok. İki ceketle iki gömleği almış ve üçüncü kampanyadan yararlanmış diyelim. Tamam. Geriye kaldı kaç tane gömlek? Üç tane gömlek. O zaman bu üç tane gömleği sevgili arkadaşlar ne ile kombin yapmamız gerekiyor onu bulalım. Şuraya güzelce yazalım kampanya diye. 3 gömleği sevgili arkadaşlarım. Bak burada bir gömlekle bir pantolon ya. O zaman 3 gömleği 3 pantolonla kombin yapması lazım. Bu da bize ikinci 1. kampanyayı verir. 1. kampanya. Şimdi 2-2-4-3-3-6 toplam 10 ürün yaptı. 14 ürünü satın almıştı. Geriye kalan 4 ürünü de bir pantolon bir tişört kampanyasından yararlanabilmek için. 2 pantolon ve 2... T-shirt ile kombin yapıp ikinci kampanyadan yararlanmasını bekleriz. Şu an elde ettiğimiz toplamda 14 tane ürün var. Pekala. Şimdi bu ürünlerin fiyatlarına gelelim. Tamam burası önemli. Öncelikle bakın ceket 200 liraydı. Ceket 200 lira. Aynen gömlek ne kadardı 100 liraydı. Şimdi normalde ceket 200 lira gömlek 100 lira demiş ki. Bir ceket bir gömlek alanı aldıklarından en pahalı olana %30 indirim. Pahalı olan burada ceket 200 liraya %30 indirim yaparsan 260 indirim yapmış olur. Demek ki 140 liralık bir ceket olmuş oluyor ve 100 liraya da gömlek alınmış oluyor. Ve böylelikle ceket 140'a gömlekte 100 liraya alındığına göre bu 3. kampanyaydı. 3. kampanya burada bak 2 tane ceket alırsak 280 lira veririz. 2 tane gömlek alırsak 200 lira veririz toplamda sevgili arkadaşlarım 480 lira öderiz yazalım 480 lira ödendi şu an bu kampanyaya peki geçtik birinci kampanyada bakın bir pantolon bir gömlek alanı aldıklarından en ucuz olana %20 indirim Şimdi ucuz olan hangisi arkadaşlar gömlek ve pantolonda pantolon 120 liraydı gömlek 100 liraydı ucuz olan gömlek olduğu için arkadaşlarım demek ki buna %20 indirim uygulanacak yani ben pantolonları 120 liraya 100 liraya %20 indirim uygularsanız 80 liraya da gömlekleri almış olacağım. 3 tane gömlek aldığıma göre sevgili arkadaşlarım 240 lira buraya. 3 tane pantolon alındığına göre 360 lira buraya ödeyeceğim. Toplamda 600 liralık bir alışveriş yapmış olduğum birinci kampanyada. Ve geçtik ikinci kampanyaya bir pantolon bir tişört alana toplam tutardan %25 indirim. Şimdi bir pantolon ne kadardı arkadaşlar? 120 idi. Bir tişört ne kadardı? 60 liraydı. 120-60 daha kaç yapar? Hatta şöyle deyin direkt. 120'ye de buna da %25 indirim uygulayalım. Buna, bunun %25'i çeyreği 30'dur. Yani 90 liraya pantolon alacağız. Ve 60'ın %25'i yani çeyreği 15 liradır. 45 liraya da tişört alacağız demek ki. Biz 2 tane pantolona 180 lira vereceğiz o zaman. 2 tane tişörte de 90 lira vereceğiz. Demek ki bu kısma da toplam 180 artı 90'dan 270 lira para ödeyeceğiz. 270'ini toplayacağız. 0000 0, 0, 0 yapar. 8 7 daha 15 15 5 elde var. 1. Bunları da toplarsanız 13 gelir. 1350 lira. Demek ki kasada sevgili arkadaşlarım ödeme yapacağız tüm bu ürünlere. Evet. 10. sorumuzu da çözdük ve geçtik 11'e. Kadir Bey elindeki ürünlerin 1 bölü 3'ünü %40 kar ile kalan ürünlerin 2 bölü 5'ini %20 zarar ile satmıştır. Buna göre Kadir Bey geriye kalan ürünleri kaç kar ile satarsa tüm satıştan toplam %30 kar elde eder diye sorulmuş. Şimdi 3 ile 5'in ortak katı 15 olduğu için 15k kadar bir ürün olduğunu düşünelim. Normal şartlar altında bu 15k tane ürünün her birini 100 TL'ye aldığını düşünelim. Tamam mı? Pekala şimdi... Toplamda bizim maliyetimiz ne olur? 15 ile 100'ü çarparsanız 1500K olur arkadaşlarım. Bu bizim maliyetimiz. Şimdi bu ürünlerin 1 bölü 3'ünden bahsetmiş. 15K tane ürünün 1 bölü 3'ü 15'i 3'e bölerseniz 5K yapar. Bu 5K'yı %40 karla 100 TLyken 140 liraya satmış. Ve toplam 7000 TL, pardon 700 TL, 700 K lira. Burada bir gelirimiz var. Daha sonrasında 2 bölü 5'inin ama neyin? Kalan ürünlerin. 10K tane ürün kaldı 10K'nın 2 bölü 5'i 5'e böldünüz 2 2 ile çarptınız 4 4K tanesini %20 zararla yani 100 lirayken 80 liraya sattı diyelim 4 kere 80'den 320 gelir 320K'da burada bir gelirimiz var toplamda sevgili arkadaşlarım burası 1020K yaptı maliyetim ne kadardı 1500K şu an 1020K gelirim var ve 5K 4K daha 9K geriye kaldı 6K ürün Kadir Bey geriye kalan ürünleri yüzde kaç karla satarsa tüm satıştan toplamda yüzde 30 kar elde eder diye sorulmuş. Tüm satıştan yüzde 30 kar elde etmek istiyoruz. Yani şunun yüzde 30unu belirleyeceğiz önce. 3 kere 15, 3 kere 150'den sevgili arkadaşlarım 450 yapar. Demek ki 1950K gelirimizin olmasını istiyor. Şu an ne kadar gelirimiz var? 1020. O halde bu 1020'yi bundan bir çıkaralım. 930K yapacaktır. 6K'lık ürünleri... Kaça satmam gerekiyor? X TL'ye satmam gerekiyor ki 930K'lık bir gelirim olsun. X'i bulmak için 930'u tabii ki 6'ya böleceğiz. Cevap da bu olacak. 930'u 6'ya böldük. Pekala 900'ü bölseydim 150. 30'u böldüm 5 demek ki 155K'ya satmam gerekiyor. 155 TL'ye satmam gerekiyor. Ne demiştik? Kalan ürünleri yüzde kaç karla satmamız lazım? E şimdi 100 liraya aldığımız bir ürünü 155'e satıyorsak Tabii ki %55 karla satmamız gerekiyormuş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 11. sorumuzu da çözdük ve devam 12. ve son soru. Asya Hanım, şu kısmı sileceğim. Asya Hanım, internet üzerinden kıyafet satışı yapan bir butik sayfasına sahiptir. Asya Hanım satışları artırmak için fiyatlarda %30 indirim yapınca satışların %70 arttığını görüyor. Buna göre Asya Hanım'ın günlük gelirindeki, yani cirosu, değişim yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Asya Hanım'ın günlük 10 tane müşterisi varken ürünleri de 10 liraya satıyor. Toplam elde ettiği gelir günlük 100 lira diyelim. Sallıyorum şu an. Yani sallıyoruz ama doğru çıkacaktır. Tamam? <gülüyor> Çıkar yani. Şimdi Asya Hanım satışları artırmak için %10 indirim yapıyor. Pardon, %30 indirim yapıyor. Yani 10 lirayken 7 liraya satıyor her ürünü ama müşterileri %70 artıyor. Onun %70 artırırsanız 17 müşteri yapar. 7 kere 17, 17 tane müşteriye her birine 7 liraya e, ürün verdiyse toplamda arkadaşlarım 119 TL geliri var. Şimdi 100 kere ne yaptı? 119 ne kadar arttı? %19 arttı. Cevap da budur diyeceğiz. Evet, umarım sevgili arkadaşlarım sizlere en kısa yoldan en güzel çözümleri ulaştırmışımdır. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayın lütfen unutmayın.